Değerli arkadaşlarım merhabalar. Herkese e, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm kıymetli e, dinleyenlerime ve takipçilerime. Evet sevgili arkadaşlar. Birkaç öncesine kadar Dolar-TL 5 seviyesinin aşağısına iner mi? 4.80'ler, 4.50'ler vesaire gibi düşük seviyeler görülür mü? Şeklinde e, yorumların ve manşetlerin gündemde olduğu bir süreçten artık 8 olur, 10 olur, 12 olur gibi gibi çok daha farklı seviyelerin zikredildiği bu anal bu anlamda e, kocaman kocaman başlıkların renkli başlıkların atıldığı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Evet piyasa değişkendir, ekonomik koşullar değişkendir ancak içinde bulunduğunuz koşulları Özellikle ve özellikle ülkenin içinde bulunduğu koşulları sağlıklı bir şekilde görüp de ve yorumlayamazsanız sadece ve sadece ekranlardaki rakamlara veya grafiklerdeki kırmızı ve yeşil eğrilere bakarak yorum yapmaya karar vermeye çalışırsanız son derece hatalı sonuçlara varacağınızın çok net bir göstergesini de tanık olmuş durumdasınız. Sevgili arkadaşlar... Ben analizlerimde öncelikle temel verilerden, makro verilerden, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullardan bahsediyorum. Ardından da kısa vadeli ve orta vadeli teknik seviyelerden bahsediyorum. Birçok dinleyenim biliyorum ki anlatmış olduğum fundamental dediğimiz, makro ekonomik veriler dediğimiz veya piyasayı etkileyebilecek haber akışı dediğimiz olayları dinlemiyor bile. Sadece ve sadece analizin son kısmına doğru geliyor. Acaba hangi seviyeye dikkat etmek gerekir, direnç neresi, destek neresi, son söz ne olmuş şeklinde konuya bakıyor. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Herkesin kendine göre bir yatırım anlayışı vardır elbette ki. Ancak sevgili dostlarım, yaklaşık 45 yaşını devirmiş, 50'ye merdiven dayamış bir arkadaşınız, bir dostunuz olarak. 25 yıldır piyasaların içerisindeyim. 25 yıldır irili ufaklı birçok şirketle çalıştım ve halen de birçok önemli şirketin danışmanlığını yapmaktayım. Aa, aynı zamanda da bir yatırımcıyım. Öğrendiğim bir şey var sevgili arkadaşlar. Evet, ekranlarda görülen rakamlar, piyasalardaki oluşan seviyeler tabii ki çok önemlidir. Ancak asıl önemli olan konu Kilometre taştırılır. Kilometre taşı dediğimiz olaylar ise fiyatları tetikleyen veya köstekleyen diyeceğim ee, çeşitli haber akışlarıdır veya piyasaların içinde bulunduğu genel koşullardır. Bu yurt dışı piyasalar olabilir, gerek yurt içi piyasalar olabilir, hiç fark etmez. Arkadaşlar genel trend yukarı olabilir veya genel eğilim aşağı olabilir. Fakat yukarı yönlü bir trend var ise bu trend içerisinde piyasayı veya ilgilenmekte olduğunuz enstrümanın hareketlerini tetikleyebilecek, onu hızlandırabilecek veya stabil hale getirecek sebepleri ve nedenleri yakından takip etmediğiniz takdirde maalesef ki hedeflerinize ulaşma noktasında koyacağınız vadelerde hata yaparsınız. Sabır noktasında çok önemli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Niye yükseldi sorusuna yanıt veremezseniz, eğer niye düşüyor sorusuna yanıt veremiyorsanız siz doğru kararlar alamazsınız demektir. Bir arsa alıp da bu arsa için ya ben 5 sene bu arsayı veya 10 sene her neyse bekleyeceğim demek gibi değildir dolar TL'ye yatırımcısının psikolojisi. Öyle bir psikoloji oluşturuldu ki geçtiğimiz 2018 Ağustos ayındaki tablo gereğince... Her an her saniye bir zıplama olacak ve 2-3 gün içerisinde Dolar TL 8'lere 10'lara gidecekmiş gibi bir beklenti içerisine girdi yatırımcı. Bu beklentisini maalesef ki kısa vade içerisinde gerçekleştiremeyince ve hatta Dolar TL'de geri çekilme eğilimlerini gördükçe 5.20'lere 5.13'lere kadar bir geri çekilme eğilimi gördükçe bu kez karamsarlık hakim olmaya başladı. Sabırlar tükendi ve tükenen sabırlar yok arkadaş dolardan bir şey olmaz. 5.30'u bile aşmaz. 5.50'nin ötesine bile gitmez gibi yaklaşımlarla birçok yatırımcı belki de e ne bekleyeceğim bu doların keyfini diyerekten e faizde olsaydım çok daha iyi kazançlar elde edebilirim şeklindeki bir finansal hesap yapmak suretiyle pişmanlık duydu ve zararına, pozisyonlarını farklı bir şekilde e, şekilde değiştirmek durumunda kaldı. Bunların hepsini bir köşeye bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Vurgulamak istediğim nokta şu, lütfen ülkenin ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu gerçekleri hatta anlık bir şekilde oluşan haber akışlarını yakından takip ediniz. Niçin bu şekilde bir giriş yaptım? Değerli dostlar, bu şekilde bir giriş yapmamın sebebi 30 bin Mart tarihinde bir seçim yaşadık. Seçim süreci öncesinde bir swap krizi dediğimiz bir tablo yaşandı. 5.80'lere, 85'lere ulaşan bir dolar tl e, kuru ile karşı karşıya kaldık. Ardından Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın vermiş olduğu direktifler dahilindeki, dahilinde bankalarımız yurt dışında TL'ye sıkışmış olan yabancı yatırımcıyı sıkıştırmak, onları yapmaya çalıştıkları operasyonda müşkül durumda bırakmak ve attıkları adımdan bir şekilde geri dönmelerine sebep olabilmek adına bir çözüm ürettiler ve swap faizlerini yüzde binler, bin iki yüzler seviyesine çıkartmak kaydıyla yabancının güvenini sarsmak pahasına, merkez bankamızın rezervlerini olumsuz yönde etkilemek ve bu konuda bir takım şaibelerin oluşması pahasına bir reaksiyon gösterildi. Evet, sonuç itibariyle 5.85'lere ulaşan seçimler öncesinde bu seviyelere ulaşan Dolar-TL kurunu 5.30'dan seviyesine kadar geri çevirebilmeyi başardık. O günlerde siyasi iktidarımız dedi ki gördüğünüz gibi yabancıya bir şamar attık, yabancının oyununu bozduk, 5.85'lerden Tekrardan doları dizginleyebildik şeklinde açıklamalar yaptı. Ancak ne oldu? 2 gün veya 3 gün sürdü veya sürmedi. Hemen seçimlerin ardındaki sürece gelelim arkadaşlar. Ben günlük grafiğe dönüyorum. Ve 31 Mart e, tarihi öncesinde 5.30'lara gevşeyen, daha öncesinde şurada görmekte olduğunuz gibi değerli dostlar 5.84.50'ye çıkan 22 Mart tarihinde Ardından 3 gün sonra 532'ler 5.30'lar seviyesine bir dönüş yaşayan ve hemen ardından 28 Mart tarihi itibariyle 5.56 seviyesinde kapanış yapan ve arkadaşlar 1 Nisan tarihi itibariyle yani seçim sonuçlarının şekillenmeye başlamasına mütakip bir şekilde 5.48-5.50'ler üzerine yerleşen ve şurada görmekte olduğunuz gibi içinde bulunduğumuz Seçimler ardından geçen 25 günlük süre içerisinde 26 günlük süre içerisinde görünen bir sert ve çok net bir yükseliş eğilimi var. Arkadaşlar bu yükseliş temposunu bu yükseliş eğilimini yaratan hani geçmişte Ağustos ayında yaşamış olduğumuz Brunson krizi vesaire vesaire olayları paralelinde ve bu olaylardan sonra yapılan bir takım açıklamalarda hani duyuyorduk ya dış güçlerin bir operasyonu dış güçlerin TL'ye karşı bir saldırısı vesaire. Şimdi arkadaşlar evet o günlerde koşullar biraz daha farklıydı fakat ben şu anda özellikle ve özellikle 31 Mart seçimleri ardından Yaşamış olduğumuz bu tablo için dış güçlerin bir saldırısı şeklinde bir tanımlamayı veyahut da bir gerekçeyi, bahaneyi kabul edemiyor. Niçin diyeceksiniz sevgili dostlar? En önemli sebep şu. Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde bir seçim sonucu bugün 27 gün, 28 gün olmuş ki netleştirilememiş. Böyle bir olay vakiidir. Onlarca itiraz, onlarca üs bu vesaire bir takım durumlar olmasına rağmen hala İstanbul gibi bir anlamda Türkiye'nin timsali haliyle gelmiş olan bir büyük şehrimizin neredeyse ekonomisi, bütçesi ve bilançoları bir dünya ülkesinin boyutlarını temsil edebilecek kadar büyük bir seviyeye ulaşan nüfusu itibariyle ise çok daha farklı yorumlar yapılabilecek kadar ciddi seviyede bir e, önem arz eden bir şehri seçim sonuçlarını henüz açıklayamadı. Sebep her ne olursa olsun. Bunu açıklamak veya açıklayamamak noktasındaki etkenler her ne olursa olsun. Yabancı buna bakmıyor. Yabancı Türkiye'nin kanununu bilmiyor. Yüksek seçim kurulunun hangi koşullar altında karar verdiğine bakmıyor. Seçim kanunumuzu madde madde bilmiyor. Yabancı diyor ki arkadaş sen hala neredeyse bir aydır İstanbul gibi en iyi bildiğimiz şehrin sonuçlarını açıklamadın veya açıklayamadın. Ben bunda bir şahide görüyorum gibi düşünüyor Özetle, bu durum son derece ciddi bir ekonomik belirsizlik yaratmakta. Açıklanmaya çalışılan ekonomik reformlara güven duygusunu son derece ciddi şekilde sarsmakta. Zaten her seçim öncesinde seçimler sonrasında şu ekonomik reformlar şu ekonomik e, imkanlar e, paketler açıklanacak vesaire denilmiştir. Ama hiçbir seçim sonrasında açıklanan ekonomik paketlerin bugüne kadar bir faydasını göremediğimiz şu an içinde bulunduğumuz işsizlik verisi içinde bulunduğumuz enflasyon oranları ve içinde bulunduğumuz ve yaşamakta olduğumuz dolar kuru itibarıyla konuya baktığımız zaman. Hiçbir seçim sonrasında maalesef ki arzu edilen noktaya varalamamış, tüm paketler boş çıkmış, sadece ambalaj özelliğini taşıyan paketler, bağcıkları, paket bağcıkları çözüldükten sonra içinden hiçbir şeyin çıkmadığı görülmüş. En son Sayın Albayrak'ın açıklamış olduğu pakette olduğu gibi. Reform paketi deniliyor. Değerli dostlar, reform kelimesinin anlamı değişimdir değişikliktir. Radikal değişikliktir. Ama reform kelimesinin anlamı bankalara borç para vereceğim demek değildir. Bu reformdan çıkan sonuç nedir? Kamu bankalarına 28 milyar TL borç para verilecektir veya imkan sağlanacaktır. İyi güzel de kamu bankasına vermiş olduğum 28 milyar TL parayı vatandaş kredi veya şu bu şekilde bu bankalardan devşiriyorsa yani kamu bankalarına vermiş olduğum para Belli bir miktarda vatandaşın veya şirketlerin cebine giriyorsa arkadaşlar bu para şirketin cebine giriyor veya vatandaşın cebine kredi olarak giriyorsa yine bir şekilde dolara yöneliyor. Yani bu kısır döngü hiçbir şekilde değişmiyor ki çünkü para para kazanabileceği noktaya yönelmek ister. Şu anda danışmanlığını yapmakta olduğum şirketlerden birkaç tanesinin yetkilisi. CEO'su diyeyim artık sizlere arkadaşlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Yahu biz niçin çalışıyoruz? Yani ürettiğimizi satamıyoruz. Sürekli olarak üretim maliyetlerimiz artıyor. Sattığımız, 4 liraya sattığımız, 5 liraya sattığımız ürünü 3 ay sonra, 2 ay sonra yenisini üretmek durumunda kaldığımızda 6 TL'ye üretiyoruz. Sattığımızda pişmanlık duyuyoruz. Niye ürettik diyoruz? diyorlar. Ve akıllarında ben şu mantık oluyor arkadaşlar. Diyorlar ki yahu ticaret yapmanın bir anlamı kalmadı. Satalım varımızı, yoğumuzu, bulalım bir yabancı ortak veya bulalım bir e, satabileceğimiz bir insan elimizdeki tüm arazimizi, teknik e, ekipmanlarımızı şuyu buyu nakde çevirelim ve bunu da dolara bağlayalım. Dolardan daha iyi kazanırız diyorlar. Şimdi ülke bu duruma geldiyse ve bunu vatandaş bazına indirgediğimiz zaman vatandaş da hala dolarize olmak noktasında büyük bir gayret, büyük bir çaba gösteriyorsa bakmayın siz son günlerde efendim 300 milyon e, dolar, 500 milyon dolar civarında yerleşik yatırımcı dolarını bozdu, TL'ye geçti şeklindeki haberlere. Arkadaşlar Ekim ayından, 2018'in Eylül-Ekim ayından bugüne 20, 25 milyar dolar civarında yerli yatırımcının veya bireysel insanların yerleşik kesimin dolarize olduğunu, dolar biriktirdiğini görüyoruz. 20-25 milyar içerisinde 300-500 milyon dolar gibi bir realizasyon olması, TL'ye geçilmiş olması deve de kulak demektir. Şimdi arkadaşlar, maalesef ki, maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendi parasına itimat etmiyor. Türkçesi bu arkadaşlar. TL'ye itimat etmiyor. Ben TL'de kalırsam zarar ederim diyor. Mevcut enflasyonun gerileyeceğine inanmıyor. Ben hayatımı idam etmek durumundayım diyor. Çoluğumun çocuğumun rızkını, nafakasını, eğitimini ve geleceğini teminat altına almak durumundayım diyor. Evet vatanımı seviyorum diyor. Vatanımın unsurları olarak bayrağımı, efendim toprağımı ve Devletimin para birimini seviyorum diyor. Ama kendi canımı da, kendi canlarını da korumak durumundayım diyor. Onların da menfaatlerini bir şekilde e, gözetmek durumundayım diyor. Bu sebeple parasının veya varlığının değerini koruyabilmek adına yükselmekte olan bir enstrümana yatırım yapmayı daha doğru buluyor. İstemeye istemeye olsa bile. Şimdi sevgili arkadaşlar. Merkez Bankamız birkaç gün önce, iki gün önce bir açıklama yaptı. Faizleri değiştirmiyorum dedi. Evet son derece makul durdu. Faiz indirilecek bir ortam yok ama atmış olduğu adım Haziran ayında faiz indirimi yapacağını garanti eder nitelikte bir güvercin adımdı. Bu ayrı bir konu. Fakat bütün yabancı basının ve bütün yabancı ekonomi, ekonomi uzmanlarının söylemiş olduğu bir ifade var ki, diyor ki, Merkez Bankası nasıl böyle saçma sapan bir açıklama yapabilir? Doların bu, TR'nin bu ölçüde değer kaybettiği, doların bu ölçüde güçlendiği, altı seviyelerine merdiven dayadığı bir ortamda kalkıp da sıkılaştırma tedbirleri hususunda bir ifadeyi bu açıklama metninden çıkarmış olması, Akla hayale gelebilecek gibi bir ifade değil diyor. Şaşırtıcı ifadesini kullanıyor, kibarca kullanıyor bence bunu. Arkadaşlar, Merkez Bankamızın görevi paramızı regüle etmek değil midir? TL'mizin değer kaybını engellemek değil midir? Yani şu ifadeyi kullanmaması için bir neden göremiyorum veya bu ifadeyi metinden çıkarmasını gerektirecek bir sebep göremiyorum. Ne olurdu yani bir önceki toplantıda olduğu gibi gerek görürsem eğer ek sıkılaştırma tedbirlerine devam ederim, ek önlemleri alırım demiş olsaydı, bu söylemini tekrarlamış olsaydı ne olacaktı? Veya bunu buradan çıkarmasının bu metinde buna yer vermemesinin anlamı hangi aklı selim bir mantığa uyabilir? Ben bunları bilmiyorum arkadaşlar. Aklıma gelen tek şey swap krizinde yabancıyı ciddi şekilde ürküttük. Acaba acaba diyorum sadece bir beyin jimnastiği yapıyorum. Arkadaş yabancı arkadaş korkma ben bundan sonra ek tedbirler almayacağım. Yani swap muvap bilmem ne vesaire mevzularıyla ilgili olarak böyle sizin ummadığınız beklemediğiniz tarzda bir takım yöntemlere başvurmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz manasında bir güvence mi vermek istedi acaba? Dolar TL varsın nereye gitsin gibi bir e, tablo mu çizmek istedi acaba? Veya veya e, bir şekilde dolar TL gideceği noktaya kadar gitsin ve an gelsin, an gelsin. Doların TL karşısındaki değer kazanımı veya TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ciddi boyutlara ulaşsın da yahu mecbur kaldım, yapacak bir şey kalmadı. Ekonominin bekası adına IMF ile anlaşmak zorunda kaldım. Her ne kadar IMF'yi istemiyor olsam da ben mecburen bu IMF ile anlaşmak mecburiyetinde kaldım gibisinden bir nevi günah çıkartmak niteliğinde IMF ile anlaşma yapmaya mecburiyetin e, altyapısını oluşturmak. Tanımımı böyle ifade ediyorum arkadaşlar. Mazeretini oluşturmak babından bir tablo oluşturmak istiyorum. İnanınız ki Bilemiyorum. İnanın ki açıklama yapamıyorum. Çünkü böylesine sıkıntılı ve böylesine huzursuz olduğu, ekonominin böylesine huzursuz olduğu bir ortamda e, yabancı uzmanların da söylemiş olduğu gibi Merkez Bankası'nın bu kadar duyarsız bir açıklama yapmasını tanımlamakla anlatmak hiçbir şekilde mümkün değil. Arkadaşlar her seçimler sonrasında biliyorsunuz ekonomik paketler açıklanacak. Şu olacak bu olacak vesaire. Evet yeni bir rapor açıklandı. İç dünyamızda hiçbir anlam taşımadı. Yurt dışına gittik Washington'a gittik orada da hiçbir şekilde bir anlam taşımadı. JP Morgan denilen dünya çapında kabul görmüş olan bir kuruluş dedi ki bundan 15-20 gün önce dolar 5.90'a gidecek dedi. Biz böyle görüyoruz dedi. Biz, J.P. Morgan için derhal bir soruşturma başlattık. Sen Türk parasına manipülasyon yapıyorsun dedik. Ama J.P. Morgan'ın sponsorluğunu yapmış olduğu bir toplantıya gittik. Washington'a Sayın Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanımızın gidişinden gidişine atıfta bulunmak istiyorum. O toplantıya onların sponsorluğunda gittik. Soruşturma açmış olduğumuz bir kuruluşun spor sonluğunda gidiyoruz ve yabancılara reform paketimizi anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan Türkiye'ye yatırım yapmalarını talep ediyoruz. Buyurun size bir aymazlık daha. Sonuç ne oldu arkadaşlar? JP Morgan'ın dediği noktaya geldik. Onun dediği noktanın daha da ötesine gittik. Ama adamlara açtığımız soruşturmayla baş başa kaldık. Financial Times dedi ki, rezervleriniz yeterli durumda değil. Siz rezervlerinizi doğru kullanmıyorsunuz. Siz rezervlerinizi bir şekilde TL'nizi güçlendirebilmek adına yanlış adımlarla bir şekilde finanse etmeye çalışıyorsunuz. E, bu alanda kullanıyorsunuz dedi. İthalatınızı bile karşılayamayacak durumda ki alarm seviyelerine gelecek kadar sıkıntılı bir süreç yaşamaktasınız. Rezervleriniz ciddi şekilde düşmüştür dedi. Biz onlara şu yanıtı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki saçma sapan konuşma. Sen benim rezervlerimin ne durumda olduğunu bilemezsin. Yalan konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun ve bir şekilde algı operasyon yapıyorsun dedi. Merkez Bankamızın adı sanı bilinmedik gizli bir takım uzmanları ise hani basında yansıdığı üzere Merkez Bankası'nın bir uzmanının yaptığı açıklamaya göre efendim bürüt rezervler, net rezervler gibi bir kavram kardeşesi oluşturulmak kaydıyla Financial Times işte bürüt rezervlere Bak, ba bakmıyor, net rezervlere bakıyor, aslında doğrusu budur, şudur gibi bir takım olaylar söz konusu oldu. Arkadaşlar bugün yani haftanın son günü itibariyle Merkez Bankası uluslararası normlara bağlı olarak bir e, içinde bulunduğu tabloyu açıkladı ve yapmış olduğu bu açıklamasında Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde de net rezervlerinde de ciddi bir azalış olduğu sonucunu etmiş oldu ve çok daha önemli olan bir mevzu daha var ki arkadaşlar. Merkez Bankası 25 Nisan tarihinde para politikası kurulu toplantısı olarak yaptığı faiz kararı açıklamasındaki e, detaylı açıklamalarında Financial Times ve diğer yurt dışı basınının Merkez Bankamızın rezervleriyle ilgili olarak yapmış olduğu iddiaları hususuna yanıt vermeyeceğini, bunu önümüzdeki hafta yanıtlayacağını ifade etti. Yahu bu kadar ciddi olan bir mevzu bu kadar önemli bir tartışma konusu olan bir mevzuda niçin kalkıp da benim rezervim budur arkadaş al senin gözüne gözüne yapmış olduğun haber yanlıştır sen beni manufle ediyorsun ve sen benim hakkımda ithamda bulunuyorsun diyemedik de bunu bir hafta sonraya ertelemiş olduk. Eğer bunu bir hafta sonraya ertelerseniz seçim sonuçlarını 25 gündür 30 gündür açıklayamazsanız dolar TL'de bu şekilde kalkar 6 sınırlarında dayanır. Yarım bir gün 6'yı da geçip 6 tl de 6.20 de bulabilir. Her neyse. Her neyse. İşte bu durumda arkadaşlar kalkıp da şunu diyemezsiniz. Dolar tl'deki hareketliliğin sebebi dış kaynaklar. Türkiye'ye operasyon düzenlendi. Efendim Türkiye düşmanları, Türkiye'ye yaptırım uygulanmak isteriyor. Hayır arkadaş, Türkiye'ye yaptırım, yaptırım uygulamak şu bu falan filan mevzusunu bir köşeye bırakalım. Biz önce kendi attığımız adımlara bakalım. Ne, hangi adımları atıyoruz veya yani ne ekiyoruz karşılığında ne biçiyoruz? Ne ekelsen onu biçersin. Biz yaptıklarımızın hangisinde doğru şeyler yaptık ki olumlu bir şeyler görelim veya bekleyelim? Evet sevgili arkadaşlar maalesef ve maalesef ki bu konularda biraz içim dolu herhalde ee, sizlere bu konuları bilgilendirmek e, durumunda kaldım ki zaten biliyorsunuz haddim olmayarak bilgilendirmek e, durumunda kaldım ifadesini kullanıyorum. Yani bir başka husus arkadaşlar 2001 krizinde yaşamadığımız işsizlik krizini bugünlerde yaşıyoruz. %14'lere 15'lere ulaşmış bir işsizlik krizi var. Değerli dostlar. 90 bin üzerinde işsiz mühendisimiz varmış. Genç nüfus işsiz ve işsizlik oranı açıklanırken neye göre açıklanıyor biliyor musunuz? Etrafımızda birçok işsiz insan vardır. Bunların kaç tanesi iş ve işçi bulma kurumuna gidip de ben işsizim diye kayıt yaptırmış durumda? Belki de üçte biri. Devlet elindeki verilere bakarak karar veriyor. Yani iş ve işsizlik durumuna başvuruda bulunmuş işsizlerin verisine bakarak yüzde 14 işsizlik oranı vardır diyor. Ama bir de gizli işsizlerimiz var. Buyurun size 90 bin tane mühendisler odasının yapmış olduğu bir açıklama. 90 bin, işsiz, 90 bin mühendisimiz işsiz durumda ve bu insanlar minimum 4 tane okumuş olan gencecik limalar, gencecik beyinler. E niçin okusun bunlar artık? Madem işsiz kalacaklar, madem mühendislik diplomasını cebine koyup da e, meslekleri hakir görmüyorum, para kazanmak adına her meslek evladı, çaycılık yapan, o bu şu gibi e, daha farklı e, alanlarda para kazanmaya çalışan insanlarımıza yazık değil mi? Bu memleketten kaçıp da başka ülkelerde meslek ve de emeğinin karşılığını arayan insanlarımıza, gençlerimize yazık değil mi? Memlekette 300 tane üniversite açmanın, 3 katlı binayı üniversite binası ilan etmenin hiçbir şekilde marifet olmadığını ne zaman anlayacağız? Dekanını, profesörünü atayamadığımız, bir tane doçent üniversite kurulan bir memlekette, yeteri kadar öğretim üyesinin olmadığı bir fakülte ortamında hangi genci yeteri kadar bilgilendirip de diploma sahibi edeceksiniz? Arkadaşlar, değerli dostlar, biz şunu anladığımız anda ancak eğitim ve belli bir noktaya varmış olabileceğiz. Nedir biliyor musunuz? Diploma vermek mahret değil. Önemli olan eğitim verebilmek. Önemli olan gerçek anlamda eğitim verebilmek. Ama asıl önemli olan da işte gerçek manada eğitebildiğimiz gençlerimizi hakikaten ve hakikaten üretim kapasitesi olan sektörlerde ciddi şekilde İstihdam edebilecektir. Biz istihdam kaynağı yaratamadığımız müddetçe geleceğimiz nokta bu olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bu analiz demiyorum bu hususa. İçinde bulunduğumuz bir tabloyu sizlere ifade etmek bakımından bu açıklamalarımı yapmak durumunda kaldım. Son söz olarak lütfen ama lütfen net bir şekilde dolar tl'deki yukarı eğilimin devam ettiğini üzülerek söylüyorum. Piyasalardaki olumsuz tablonun devam etmekte olduğunu ve en bariz ifadesiyle yangının devam etmekte olduğunu içim kanayarak ve içim yanarak söylüyorum. Ama lütfen sizler de anlık hareketler yapmaktan uzak durunuz ve piyasaları etkileyen, benim tabirimde kilometre taşı olarak vurgulamış olduğum piyasa etkenlerini yakıdan izleyiniz. Bu hafta. 30 Nisan tarihinde Merkez Bankasının enflasyon raporu açıklamasında e, net rezerv, brüt rezerv konusuna bir açıklama getireceğiyle ilgili olarak yapmış olduğu beyanları dayanarak e, bu konuyla ilgili yapacağı açıklamaların ne yönde olacağını ve yabancıların özellikle ve özellikle yabancıların bu açıklamalara ne ölçüde itibar edecekleri konusunu yakından izleyelim. Bu sebeple. 30 Nisan Salı, Salı günü e, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu çok büyük bir önem taşıyor ve 3 Nisan tarihinde sonuçların açıklanacağını, kararın bir şekilde ifade edileceği basına yansımış olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı piyasaları önümüzdeki hafta ciddi şekilde etkileyecek olan unsurlardır. O halde değerli dostlar önümüzdeki hafta haber akışına çok dikkat etmeliyiz 30 Nisan ve 3 Mayıs bu iki tarih piyasalarda dolar tl adına önemli dalgalanmaların yaşanabileceği veya piyasalar genelinde önemli dalgalanmaların yaşanabileceği bir hafta olabilir bu sebeple olumlu ve olumsuz yönde beklentileriniz paralelinde olumlu ve olumsuz yönde önemli e, fiyat hareketleri olabilir bu sebeple gelişecek olan haber trafiğini çok yakından takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli dostlar ee, bu akşam veya da en geç pazar gecesi dolar tl ve borsa konusunda bu hafta önümüzdeki hafta itibariyle tabii ki takip edilmesi gereken kritik seviyeler hangi seviyelere kadar yükselişler olabilir? Hangi kritik noktalara dikkat etmek gerektiği konusuyla ilgili olarak da sizleri teknik manada bilgilendireceğim. Bu analizimiz sadece temel hususlara başlayacak. E, değinmek adına ayırdığım için teknik konulara ikinci bir analiz konusu yapacağım. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Selamlar ve saygılarımla. Hoşçakalın.